Tekrar hoş geldiniz. E, dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 218. En son Hussun Kubuh Marifetullah o konulara gelmişti. Evet 218'in başından devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kale <Sessizlik> Bukhara. Bukhara alimleri dediler ki indena bize göre la yecbu imanun ve la yahrumu kufrun Kablil bitteti, kevull eşâgirati. Diyorlar ki, eşarilerin görüşünde olduğu gibi, peygamberlik gelmezden önce iman da gerekmez, küfür de haram olmaz. Yani e, burada herhangi bir sorumluluk söz konusu olmaz diyor. Yani iman da gerekmez, işte küfür küfür de burada e, kınanmaz, haram olmaz şeklinde ifade ediyor. La hamalul an ala ma Yani Ebu Hanifeden rivayet edilen görüşü bu şekilde yorumlamışlardır. Yani imanın gerekli olması, küfrün haram olması ancak e, peygamberlik geldikten sonra söz konusudur demişlerdir. Kala İbnü'l-Humami i̇bn Humam dedi ki وَهَذَا الْحَمْدُ Böyle bir yorum مُمْكِنُنْ فِي الْعِبَارَةِ الْعُولَ دُونَ الثَّانِيَةِ Yani ikincisi değil de birinci ibarede böyle bir şey söz konusu olabilir. اِلَّا اَنَّهُ Fakat şuna da dikkat etmek gerekir. قَدَّرُ فِي تَحْرِيرِهِ Tahrir isimli eserinde şöyle bir takdirde yorumda bulunmuştur ennehu yajibu hamlul wucubi fi kavlihi yani onun sözündeki eee yorumu şöyle anlaşılması gerekir la vecbe marifetullahi marifetullah biuqulihi yani insanların akıllarıyla Allah'ı bilmesi onlara vaciptir zorunludur ala manen yambari yani kerekti anlamda, fa e, fa hamle albüjube al man al örfiye. Yani burada ve fa hamle albüjube de e, örfi anlamda burada albüjüyeti yorumlamıştır. Bahve ki bu da el el yakub ve evvela. Bu da en doğru olan e, ve manayı ifade etmek için en iyi olan şey de budur. yorum da budur. li enne tasmiyetel af'ali taatun ve masiyetun qablen biseti yani bu fiillerin taat ve günah olarak peygamberlikten önce isimlendirilmesi e, tücevvizu e, yani bu mümkün görmüştür caiz görmüştür, onaylamıştır iz huma fer'ul emri ve nehi yani bunların söz konusu olması için emir ve nehi söz konusu olması lazım fe ta'ati vel masiyeti kable vulud emrin ve nehyin mecaz yani e, bir şeyin taat ve günah olarak isimlendirilmesi yani ortada bir emir o, o yani emir ve nehi yani emretme ve yasaklama olmazdan önce bir şeyin taat ve günah olarak isimlendirilmesi mecazidir bir kabli itlaq yani bir şeyin yorumlanması bakımından e, o şeyin e, isimlendirilmesi cinsinden mecazdır. Fe keyfe yethaqqaqu taatun ev masiyetun qabla wurud emr ve neh? Kaldı ki yani bir emir, bir yasaklama söz konusu olmazdan önce. Yani bir şey itaat etmek veya Günah işlemi nasıl mümkün olsun, nasıl gerçekleşe bilsin. <gülüyor> evet, devam ediyoruz. Kale <gülüyor> İbnül Humami İbnül Humami der ki Bel yücevvizül aklu el ikabe bi zikri ismihi şükran. Yani akıl ee, ne diyelim, onun ismini zikrederekten e, ikabı e, mümkün görür. فَلَوْ لَا اَنَّهُ سُبْحَانَهُ اَتْلَقَ بِفَطْلِهِ تَكَرَ اسْمُهُ اسmehu sem'an ve va'da aleyhi ecran حَيْثُ قَالَ سُبْحَانَهُ Eğer Allahu Teala fazl-ı keramiyle yani bu ismi e, zikretmeseydi ve e, şöyle diyerek bir ecir karşılık vaadetmeseydi fezkuruni <gülüyor> beni yani zikredin ki ben de sizi zikredeyim. <gülüyor> ve nahvuhu ve bunun gibi la khafa men infataha li'qlihi azamatu cibriyahi ve celalihi min en yusammihhi taala bi fi cemii ahvalih izera ennehu min zalika yani kişinin aklına açılan kimse korkardı işte yani onun büyüklüğünün yüceliğinin celalinin işte açılması insanın aklına işte Allahu Teala kendi lisanıyla bütün hallerde ifade e, ediyor. E, tabi bu durumda tabi insan daha hakir bir durumda. فَسُبْحَانَا مَنْ تَقَرَّبَ اِلَى خَلْقِهِ ve وَعَذ۪يمِ بِرْرِهِ Evet yani e, allah Teala tamam mı? Fazlı ve Kerem'iyle e, şeyden yani Fazlı ve Kerem'iyle yani anladığımı söylüyor burada yarattığına e, yaklaşması yani yarat yani bu şekilde yaklaşır ama Allah e, yani e, münezzehtir bu şeyden ve vakat yecmau beynel kawleini burada e, iki görüşü bir araya getiriyor bi annehu ki la yazmum minel al yani vujubiyet gerekmez, ma yeter tabu ala terkhi al-iqaba. Yani terk edilmesi durumunda cezayı gerektirecek bir vujubiyet gerekmez. Fala yanafi kavlahu taala fil kitabu ve böyle bir şeyde e, kitapta geçen Allah teala sözüne de sözüyle de çelişkili olmaz. Vama kulla muazzebin ha te rasule. Yani biz bir elçi göndermedikçe azap edecek değiliz. Bununla da çelişmez diyor. وَلَا يَحْتَاجُ حِنِذٍ اِلَى تَقْيِّدِ الْأَدَابِ بِالدُّنْيَا Dolayısıyla burada ihtiyaç yoktur. Neye? Azabı dünyayla sınırlı tutmaya وَلَا اِلَى تَعْمِيمِ الرَّسُولِ لِلْاقْلِ وَالنَّقْلِ Yani aklen ve naklen resul, Resulün umumileştirilmesine de ihtiyaç yoktur. قال, قال İbnül Humami, İbnül dedi ki ve haza'l yani bu tartışmanın meyvesi tazaru ortaya çıkar fimen lem tabluhu da'watur rasulin felem yu'min hatta mata yani e, kendisine e, bir elçinin daveti ulaşmamış ve dolayısıyla da e, iman etmesi durumu söz konusu olmamış ve bu şekilde ölmüş bir insana ilişkin şeyi de ortaya çıkartıyor bu tartışmanın şeyi ki böyle bir insan e, muteziliğe göre e, cehennemde ebedidir. Ve'l-fariqü'l-evvelu minel-hanefiyeti, hanefilerden ilk grup şöyle diyor. Dün el-Feriqis min bel eşaiereti yani ikinci grup ve bunlardan e, eşarlar olmaksızın ilk grup diyor ki. Ve eğer lâm yok muhataban bil İslam içinde hâlâyı onlara göre bu kişi İslamla muhatap olmadıysa ve esleme İslam Müslüman olur. Ey vahide yani tevit ehlidir biriler. Allah bilir. Hel yasihu İslamu bunun İslamı yani Müslümanlığı olur mu? Biannahu yusabu fil ahiret yani ahirette mükafatlandırılacak şekilde. İndir Hanefiyeti. Hanefilere göre ne? Evet, ke istemi yani bu ne bu kişinin yani bu kişiye tamam mı? Herhangi bir peygamber gelmemiş bir davete. Muhatap olmamış ama kendi aklıyla Allah'ın bir olduğunu bulmuş tamam mı? yani tartışma bu bu kişi ahirette mükafatlandırılır. Hanefilere göre diyor bununki yani bir çocuğun Müslümanlığı gibidir. Elledi yaqilu manel İslam'ın ve teklif yani bu çocuk nasıl bir çocuk yani İslam'ın ve yükümlülüğü sorumluluğun ne anlama geldiğini düşünebilen çocuk anlamında. Evet. Geçiyoruz diğer sayfaya. Ve zekere bazı meşayihi bazı halefi büyükler, alimler zikrettiler ki ennehu semiye ebel hattabi ebel hattabı duydu Abul Hattab kimdir? O Al Nasr ibn Ahmed ibn al Batry, men fıkhi Şafiiyeti ve Yani Baghdad'ta Baghdad'ın Şafi fakihlerinden, hadisçilerinden. Yani üstesinden ilânil Mürki, Nizamül Mürkünde hocası. Evet, Ebu Hattab duymuş, min meşayikh Şafiiyeti, yolu ve burada şey de olabilir. <gülüyor> Fail aslında hatta olsa daha şey olur yani sanki. Öyle geliyor bana. Yani Şafii büyüklerin şöyle dediğini duymuş şeklinde. Yakulü ne diyorlar? La yasru imanun man lem tabluğu davatu. ke iman-ı Sabii'i'nde. Diyor ki davetin ulaşmadığı bir kimsenin imanı olmaz. İşte yani o çocuk çocukların imanı gibi. Yani bu yetişkin bir insanın imanı gibi değildir. Ey alal kavl-ı min mezhebihim. Yani onların mezheplerinin tercih edilen görüşüne Göre hilafen lil eyyame's salase. Yani üç imamın görüşünün aksinedir bianna Nabi ﷺ çünkü Hazret Peygamber dğa Aliye ile İslamı Hz. Ali İslam'a davet etmiş, fajabahum maal fajabahum maal ala anna ibadatih min salatin ve ve Yani Hazret Peygamber <gülüyor> Hazret Ali'yi İslam'a davet ediyor, o da bu davete icabet ediyor ve icma edildiğine göre onun işte namaz oruç buna benzer bütün ibadetleri nedir doğrudur sahiptir yani bu görüşte çelişiyor diyor yani yukarıdaki görüş. Ve ama ma naklehu al-beihakiy min al-ahkam ahkamdan naklettiğine gelince inne ulqat ve alqatu bil bulughi ba'da hijreti amel yani bu işte e, buluyla ilişkili işte hendek yılında hicretten sonra olmuştur ve amma kabla zalika fakat bundan öncesi fekanat manutatu bir temiz yani konu böyle ayırt edebilme ile ilişkili bir şeydir temiz gücüyle ile <gülüyor> ilişkilidir. Fakat <gülüyor> muhtajun ile beyanı zârik. Bu da bir açıklamaya ihtiyacı vardır. Ve keyfiyet vukuhi hunalik ve keyfiyet vukuhi hunalik ve bu nasıl gerçekleşmiş? konunun da açıklanmasına ihtiyaç vardır. Ala enne umur al yani hükümlerin teklif edilmesi bağlamında İslam'ın işleri emirleri kânet tedriciyen tedriciyyeten böyle derece derecedir. Tedricidir. Bilen ehvani ile esad kolaydan zora doğrudur. La bil aks. Bunun tersi söz konusu değil. Yani zordan kolaya doğru değil. Kolaydan zora doğduk. Velide kâhnet teklifu. Bu arada Kadir hocam geldi mi? Ya hocam hoş gelmişsin. Sesi soluna çıkmıyor ya. Yok hiç bozmayayım dedim hocam. Dinliyorum. E, estağfurullah hocam. Yani şimdi biraz hastayız. Evet geçmiş olsun. E, Allah, ın Allah ın razı olsun. Allah ...çok fazla bakma imkanımız da olmadı. eksimizi siz kapatın hocam. Estağfurullah hocam, ne hakkınız? estağfurullah. Yani burada şeyleri tartışıyor demiştim. Evet, evet, teklif bahsi. Yani teklif bahsi. Peygamber gelmeden önce olur mu, olmaz mı? Evet. Hani geçen hafta son söz olarak ya bu Buhara Hanefilerini... ...dezeşarilere evet. daha yakın ehlaliz mantında olduğunu konuşmuştuk onlara aktardı. Evet, biraz sonra senin konu geliyor hocam. Hı. Hmm, eyvallah. Hey. Evlenir mi? Evlenmesin meselesi. Daha güzel. Güzel. <gülüyor> İstiyorsan sen okuyabilirsin hocam evet. burayı. Öyle, gelsin bakalım. <gülüyor> tamam. Velid'e canat teklifi dolayısıyla burada teklif evvelen bir tevhid. Yani Teklif de öncelik tevhid tevhiddir. Yani bir kişinin yapması gereken şey Allah'ın bir olduğunu kabul etmektir. Summe <gülüyor> zidd salatu ve zekatu ve nah. İşte daha sonra işte bunun üzerine namaz, zekat gibi ibadetler eklenir. İlk önce tevhid. Ee kema huwa muqtaza hikmetul hakimul Yüce hikmet Allah'ın hikmetinin gereği olduğu gibi. Sonra min furu'i haza'l asli yani bu ilkenin detaylarına gelince. Ma zekerehu Hucetü'l İslam aytukala. Hucetü'l İslam şöyle zikretmiştir. Şöyle diyerek. Herhalde İmam Gazali kastediyor. Evet. evet. Evet hocam. Ee, yecuzu lillahi en yukallifa ibadahu melayuti ka yutikune konusuna geldi. Allah'ın Mutezile'nin aksine Allah'ın Mutezile'nin görüşünün aksine Allah kullarına güç yetiremeyecekleri bir şeyle sorumlu kılması mümkündür. <gülüyor> İz levlak e, bu böyle olmasaydı لَسْتَحَالَ سُعَالِ دَفْرِهِ Yani bunun yani güç yetirlemeyen bir şeyin insanın üzerinden kaldırılması için dua etmesi evet. imkansız oldu. Yani bunun hikmeti, yani gerçi hikmet kavramını kullanmıyorlar bunlar ama evet. e, bunun arkasındaki sebep budur diyor. وَقَدْ سَأَلُوا Ve şöyle Allah'tan istiyorlar, şöyle diyerek Rabbena wala tuhamlinna ma la taaqat lana bih. Ya Rabbi bize kaldıramayacağımız bir şeyi yükleme. Velennehu subhanahu çünkü Allahu Teala ahtar haber veriyor ki enna bi jehlin la yusaddiquhu yani Allah'ı tasdik etmedi veya bunu Hazreti Peygamber'e de atfedebiliriz buyu sonra emrehu eee an yusaddika bi jami' aqwalihi eee ve, ve sonra emretti diyor değil mi hocam evet kim yani herhalde Hz. Peygamber'i mi kastediyor artık yani bütün evet her şeyi şattıkı evet tasdik etmesini yani ama e, kesinlikle Ebu Cehil hiçbir şekilde Hazreti Peygamber'i tasdik etmedi. Evet. Fe keyfe يُسَتِّقُهُ fi أَنَّهُ la يُسَتِّقُهُ هَذَا muhal. Yani e, tasdik etmediği bir şeyde bir şeyi tasdik etmesi herhalde bir çelişki durumu olarak ifade ediyor. Bu nasıl mümkün olsun? Yani bu muhal bir şeydir. Tasdik etmediğin bir şeyi tasdik etmek. Evet yani neyi kastediyor? Şey e, Hazreti Peygamber'i tasdik etmedi ki Hazreti Peygamber'in bütün Allah'tan getir o sözlerin hepsini evet. tasdik etsin. Evet. yani, yani birbirine hocam, bağlı şeyler. Tabii nübüvvet bahislerinde de Hazreti öncelikle Hazreti Peygamber'in tasdik edilmesi Evet. Her şeyin kapısı olarak görülür özellikle evet, evet. diğer peygamberlerin yani Hazreti Peygamber'i kabul etmiyorsanız diğer peygamberlere de iman etmiyorsunuz demektir. İlke evet. gerekir. Herhalde ona işaret ediyor. Değil mi Hoş hocam? Yani Hazreti Peygamber işte ondan sonra namazı, orucu vesaire getir Hepsini tasdik etti mi? Baştan tasdik etmiyor ki Hazreti Peygamber. Sonrakilerdeki tasdiği ne olacak? Nasıl olsun? Var. Yani hocam gerçekten çok e, enteresan bir hikaye. Yani e, bu Mekke'li müşriklerin en büyük problemi aslında Hazreti Peygamber'le. Bir türlü, bir türlü kabul edemiyorlar. Evet. Ee, yani özellikle işte, işte Allah'a Allah'a itaatle ilişkilendirilmesi Hazreti Peygamber'in yani bir anlamda ultimatomdur yani. Müşriklere verilmiş olan ben size mi soracağım kimi peygamber seçiyorsun bak bu Aynen. benim peygamberim onu kabul ediyorsanız beni de kabul ediyorsunuz etmiyorsanız beni de kabul etmiyorsunuz şeklinde yani bir bütünlüklü anlatım var evet evet galib ibn der <gülüyor> ki ve la yakhfa en eddelil birinci delil yani şu açıktır ki birinci delil leise fi mahallin nizaa yani burada bir tartışma yok. Yok evet. Kovvet, teklif yani teklif noktasında reseptler arasında bir tartışma yok. İz indil qailina bimtina'ihi yani bundan kaçınanlar kaçınma şeklinde görüş serdedenlere göre yecuzu en e, bunun fail olarak Allah düşünecek olursa en yahmilehu cebelen feyamut yani Allah'ın bir kuluna bir dağ yüklemesi ve bunun sonucunda ölmesi mümkündür. اما عند المتزلات fakat متزleye göre binaen ala جَوَازِ اَنْ وَعِدْ اِلَامِ بِقَسْتِ الْعِوَضِ وُجُوبَ Yani ilam burada acı vermek mi hocam? Evet. Acı, e, ver acı vermenin çeşitlerinin mümkünlüğüne binaen Hı -hı. Yani biraz da e, İvaz teorisine işaret ediyor evet. bedel bedel olarak bu vacittir Allah yani mütevelliyorunda evet, evet. Bak, muhakkak bir karşılık olmak şartıyla elem e, verebilir yoksa yani bir bölüm olur diyor evet bir bedeli var yani demek evet ama evet. <gülüyor> inda Hanefiyeti e Hanefilere gelince el minu yani bunu kabul etmezler Ve eydan fettafatulan bi hukmi vadihi alel mesaibi. Doğru mu söylüyorum hocam? Bu şey galiba yukarıdaki imtinadan de Yani bu teklifi malayutan cevazını kabul etmeyen Hanefilere göre de. Aha. Sanırım. Onlara gelince fettaf fettafdulen bi hukmi vadih. E, yani şey Annefiler ikiye ayırdı ya bunlar evet. Mu'tezile'yle aynı görüşte olanlar sanırım. Ya musibetlere yani yine... karşı bir cömertlik göstermesi gerekir gibi bir şey diyorlar. Değil mi? Ha, yani şey, yani... bedel evet. demiyor da, Mu'tezile gibi bedel demiyor da işte evet. Allah yani o, o sıkıntı çekmeleri itibariyle o insanlara daha çok cömertlik evet. gösterir evet. gibi bir şey. Tefattul diyor yani Evet Metebile de zorunluluk var. Evet. Vucub var. Vucub var. Burada tefaddul yani. yani lütuf. Evet. lütuf neden bu lütufi var? Çünkü vaad etti Allah Teala böyle. Aynen. O yüzden onun yani bu şey dildeki bir ayrım hakikaten. Birisi zorunluluk koşarken hayır diyor. Burada lütuf var diyor. Ama yani usulü de yansatan ince bir ayrım hocam. Evet. Tabii başkanım. tabii. <gülüyor> ve la yucuzu en yukellefehu en yahmile cebele bihaythu iza lam yefal yani şu mümkün değildir yani evet. dağ yüklüyor sonra bu dağı da. kaldıramazsa cezalandırılacak evet. şeklinde bir yükümlülük mümkün değildir evet ey ve cevezehu yani şöyle ve Allah eşariyyetü dediği gibi Allah bir kimseye kaldıramayacağı yük yüklemez. Vâne bu nesta hareketle cehaber <gülüyor> muhakkikûne tahkik ehli alimler <gülüyor> şöyle düşünmüşlerdir. Mimmen cevvazehu aklan min el-Eş'ariyye ila intinâhi sem'en ve injâze aklan. Yani e, bu eş, eşarilerden akli olarak bunu mümkün gören de var. Değil mi? Yani bundan evet. kaçınmaya e, sem, hem semri olarak e, ve akli olarak da bunun mümkün olduğunu düşünenler var. Hey hocam, doğru. burada e, hani, aklen teoride evet. caiz, caiz görüyorlar. Evet. Ama e, de nasıl da Allah'ın, hani aklen caiz olsa teoride caiz olsa bile Allah'ın böyle bir şey yapmayacağını söylüyorlar. Yani evet, teoride yani, aklen caiz. Yani yapabilir, yükleyebilir ama Allah Teala Semda, Nas'ta böyle bir şey yapmayacağını söylüyor. Yani realitede, gerçekte Allah böyle bir şey yap. Evet. Aklen caiz ama burada zaten evet. hocam e, şeyde, üç mezhepte Allah insana kaldırayamayacağı yükü yükler mi sorusunda? Üç mezhepte yüklemez diyor. Ama problem şeyde, teoride yani evet. aklen bu mümkün mü değil mi de mutezile aklen de mümkün değil diyor. Yani bu o, o, adaletsiz, ayrılıyor. Yani adaletsizlik anlamına aklen mümkün değil diyor. Diğer bizim ehl-i sünnet aklen mümkün diyor ama şeyde olmayacaktır. Diyor, uygulamada böyle bir şey olmayacağını söylemiştir diyor. Evet. Eyvallah hocam. Ey yani ve illa aksi durumda Bizim durumda allah haber-i Teala haberine aykırı bir şeyin gerçekleşmesi söz konusu olur. Çünkü nasın tersine olmuş olur. Evet. Emme filu'l yani imkansız bir fiile gelince itibari seqqil ilmi'l evveliy bi adami vukuhu imtisalihi muhtar. Ne güzel bir ciddi <gülüyor> ee, Yani herhalde şunu söylüyor hocam. Allah faydı ı muhtardır. Ee, özellikle böyle bir şeyin olmayacağına dair ezeli ilminde böyle bir şeyin geçmesi itibariydedir. Doğru mu hocam? Yani ezeli ilminde Allah vaki olmayacağını bildiği bir şeyin, hı hı. E, mesela Ebu Cehil'in örneğini veriyor ya. Evet bu Cehil'in veya diğer kafirlerin evet. iman etmeyeceğini bildiği halde böyle bir vücutla, böyle bir teklifle olmasında bir problem yok. Evet, Allah faili muhtardır. Yani zorunluluk üzerine atfedilen bir varlık değildir. Muhtara evet. kelimesini özellikle bunun için kullanıyorum. Vohve mimme yetkulu tahta pudretil abdi adete. Yani adet olarak bu konu kulun kudreti çerçevesine dahidir. فَلَا خِلَافَ فِي وُقُوِهِ كَتَكْلِفِ اَبِي جهل وَغَيْرِهِ بِنَا كَفَرَةِ بِالْا اِمَانِي مَا الْاِلْمِ بِالْا اَدَمِي اِمَانِهِ Yani dolayısıyla burada herhangi bir sıkıntı yoktur diyor. Yani ilminin hilafına herhalde diyor değil mi hocam? Gerçekleşen bir şey yoktur. İşte Ebu Cehil ve diğer kafirlerin imanla sorumlu tutulması ama ezeli ilminde, değil mi? Bunların iman evet. etmeyecekleri var. Ve ikbârı bihi lima tekatteme, daha önce de geçtiği üzere böyle bir haber verme. Min la eser edilmi fî selbi kudretil mükellefi. Ne diyebiliriz hocam buraya? Mükellefin gücünü olumsuzlayan bir durum yok. Onun evet, ilmi, onun evet. kudretini, kudret yani iman edebilme kudretini ortadan kaldırmada ilmin bir tesiri yok. Yani evet. Allah Teala bil, Ebu Ceylin iman etmeyeceğini bildiği için Ebu Ceylin iman etmiyor değil. Yani Ebu evet. Cehil iman edebilir. Bu kudret onda verili olarak var. Allah onu iman etmeyecek zaten şey tartışması var ya hocam burada. Evet. şeyler falan onu e, teklifi maale- yuta kabul ederken şöyle diyorlar hani. Ebu Cehil'in iman etmeyeceğini Allah Teala bildiği halde ona iman sorumluluğu yükledi. İşte bu zaman teklif bir otak caizdir. Hayır buna itiraz ederek hani filan diyorlar ki hı hı. ilim maluma tabir yani ilim bilmek e, şeye tesir etmemiştir. Ebu Cehil'in küfrünü Allah öyle biliyor diye kafir olmamıştır. O yüzden onun kudreti sel değil elinden alınmış falan değil. Kudreti var. İlim burada bir tesiri yok bu şeye. Onun iman etmemesine bir tesiri yok. Tesir yok ama o ilme öyle. göre gerçekleşiyor. Ha, o ilme <gülüyor> göre oluyor ama bu tesir eden bir bilme değil. Evet. Ee, i̇şte bizim ay tutulmasını önceden bilmemiz gibi. Yani biz biliyoruz ya de tutuluyor değil. Tesir Doğru. bir eseri yok yani bu bilgi. Yani oradan farklı bir şey söz konusu. Diyorlar yani. İşte hep bilim maluma tabidir. Kelamcıların ısrarı bundan dolayıdır. Yani yok evet. bir türlü her bildiği olmak zorunda olur. Cebir çıkar. Başka bir şey çıkmaz yani. Evet. Hala ee... Ya ve fi cebrihi aleyh al Yani Allah'ın hmm. cebretmesinde ne vardır? Yani kendisine muhalefet var diye bir anlattım, Değil mi? Evet, onun o bilgisine yani veya ona muhalefet... Yani onun bilgisi ona şey yapmıyor, ona muhalefete zorlamıyor. Bunda hmm. noktada bir şey yok. Yani o şeyin devamı o, fi sel ve kudretin mükerre ve fi cebrihi. Hmm. Onun kudretini alınması veya onu zorlama konusunda ilmin bir tesiri yok. Evet. E, çerçeve anlaşılmıştır hocam. Kale hmm. dedi ki ve min furu'ihi yine bunun detaylarından eylar, şunu söyleyebiliriz. Ve huve enne dillahi halqi ve ta'zibuhum min gayri cermin ve cermin ne diyelim hocam? Cürüm. Herhalde ne geliyor master? Cürüm diyoruz ya biz Türkçe'de. sabiqin. وَلَا ثَوَابٍ لَا هِقٍ خِلَافًا لِلْمُتَزِلَةٍ aksine evet. Allah-u Teala'nın kullarına eziyet vermesi, onları azaplandırması. Nasıl? Yani daha önce herhangi bir suçları olmaksızın veya işte bununla ilişkili bir sevap, mükafat olmaksızın evet. böyle de yapması mümkündür. Ortada bir istihkak yok. Ne mükafatı evet. ne. Olmadığı halde Allah cezalandırılabilir mi? Ya Bu, bu teziliğe hangi... göre hayır. Hanefilerin Ama... temel vurgusu hocam ya. Yani hı. yani teklif dediğin şeyde ne vardır? Yani yapıldığında, mükafat yapılmadığında ceza. Teklif buna denir diyor. Hı hı. Bunun dışında olan her şey teklif değildir. Dolayısıyla Allah'ın kudreti gereği bunları yapabilir. Ama teklif olmadığı için zaten Buradan işte cebir çıkmaz, irade hürmetine aksi bir şey çıkmaz. Temel vurguları bu. Öyle değil mi hocam? Evet. Burada <gülüyor> biraz da şey yani Allah, mesela muhteze şu var. Ee, şimdi çok soruluyor ya çocuklara yapılan eziyetler, hayvanları vesaire. Muhteze bu problemi şey olarak açmaya çalışıyor, ivaz koyarak açmaya çalışıyor. Yani ivaz olmazsa hakikaten bu aksızlık olacak. Hatta ama ona da şöyle itiraz da oluyor. Hiç acı çekti, ivaz vermeseydi acı da çektirmeseydi. O yüzden bazı muhteşem diyor ki, ivaz garanti kesin var. Bir de üstüne de Allah şey yapacak ama ehl sünnet burada şeyden, yani burada Allah'a bir şey altına sokuyorsun. Zorunluluk altına sokuyorsun. Yani e, şunu sana bir sıkıntı vereceğim ama kesin vermek zorundayım bunun karşılığı. Bunu özellikle teori teoride, akıl, nazarda bunu böyle yapmayalım. Allah üzerine böyle bir zorunluluk olmaz diyor. O yüzden karşılıksız sevap verebilir. Kötülüksüz, gürümsüz de bir azap yapabilir diyorlar. Ama teoride. Ama hocam yani sanki hocam biraz Tanrı tasavvuruyla da ilgili bir problem gibi hocam. Yani Hı. sanki böyle Tanrı da toplumun içerisine girmiş, tamam mı? Yani böyle ikili insan ilişkisi gibi bir şey var. Yani her an böyle işte e, müdahale edecek gibi bir algıdan kaynaklı. Ama şeyin e, temeli itibariyle Ebu Hanife'nin ortaya koymuş olduğu yasa fikri var ya hocam. Aslında çok sistematik güzel bir şekilde açıklıyor hocam. Yasa var. Tamam mı? Yani e, Allah Allah bir ölçü koymuştur. Yani her şey bu ölçü, ölçüye göre olur. İşleyiş de bu ölçüye göre olur. Allah'ın kullarını değerlendirmesi hesap hesa yani hesaba çekmesi de bu ölçüye göre olur Ölçüye, ölçüye aykırı davrananlar bunun da cezasını ne yapar? Çeker bir şekilde. Ee, diye düşünüyorum. Bilmiyorum Ama hocam. Yani. bizde şu da var hocam. E, mesela e, şöyle bir anlayış yok. Zaten sen onu kastetmiyorsun. Hani Cenab-ı Hak e, ahlaki toplumsal e, sünnetullah'a da koydu. Buna buna göre hareket edin eden, işte kazanan buna göre kazanır, kaybeden buna kazanır. Allah'ın sanki müdahalesi yok hayata gibi bir anlayış değil bizim şeyimiz bize. İslam Allah her zaman bize müdahale Çünkü o zaman dua etmemizin anlamı yok. Evet. Sadece sebep sonucu bak öğrenip ona göre hareket ederiz. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın biz her an müdahale olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de e, dua ediyoruz. <gülüyor> Burada mesele biraz şeyle çok alakalı. Ee, biraz din diliyle de alakalı mesela mutlaka evet. e, adalet, şey insan fiilleri <gülüyor> almak üzere konusunda e, tam bir fiyasül gayb Ale şahit yapıyor. Bütün bizim dünyevi ilişkilerimizde nasıl adalet, zulüm tanımı yapıyorsa aynısını Allah için de taşıyor. Fakat burada ehl-i sünnet itirazı şu. Şimdi e, bizim ilişkimizde adalet dediğin şeyi Allah'ın Allah'a aktardığını acaba doğru bir kıyas yapmış olabilir misin? Mesela bize göre haksızlık zulüm olan bir şey belki büyük planda, büyük resimde değildir yani. Sen burada buna kalkıp bir Allah şöyle yapamaz, böyle yapamaz gibi bir dil çok uygun bir dil değil. El-Zunet de öyle itirazı Yani bu dil kulluğa yakışacak bir dil değil. O yüzden kulluğa yakışacak dil anlamında aklen. Her şey mümkün. Biz neyin adalet, neyin zulüm olduğunu bilemeyiz. O yüzden Allah burada muatturla hikmetik getiriyor işte. Yani biz e, hikmet olduğunu biliyorum. Düşün, şey kabul ederiz ama anlayamayabiliriz. Evet. O yüzden ama hikmetli davranmadığını söyleriz. Biraz ya, din diline ayar çekme gibi de evet. zehirlü sünetten. Evet, yani evet, din diline e, dikkat etmek gerekiyor. Ayrı mesela olacak. Yani bazada bir takım sıkıntılar da doğuruyor. Ya mesela. Özellikle Husun Kubuh e, tartışmaların kökenine baktığın zaman, yani bir Hristiyan din algısına baktığında da görüyoruz. Yani adamın tamamen şeyi şu, işte Tanrım ben sana yalvardım, işte yani bunu hemen dokun, değiştir. Değiştirmenin beni yalnız bıraktı. Hı hı. Gibi bir şey var. Yani böyle ne diyelim, tamamen e, böyle e, yasa fikrinin dışında, Tamam farklı bir şeyle kurulmuş bir bağ. Ama yani yasa fikrini düşündüğün zaman hocam orada bir sistematik oluyor. Doğanın da aslında anlamlı bir yeri var. Yani e, duada bir anlamda e, senin e, motive edilmeni e, ve yani bir anlamda eylemsel bir duaya dönüşmesini getiren bir şeyi var. E, çerçevesi var. Birisi daha üretken bir toplum yapısı oluşturuyor, birisi daha böyle e, pasif bir toplum yapısı oluşturuyor. Yani olaya bir de böyle şeyden bakmak lazım. Yani içtimai gerçeklik açısından bakmak lazım diye düşünüyorum. Eyvallah. Yani şey, e, tabii bazı istismarlar söz konusu olabiliyor dediğim gibi. Ama burada biz Rusyalılar gibi de yapmıyoruz. Mesela dilediğim şey olmadığı zaman mesela ne diyor bir Müslüman? Ya bunda da bir hayır vardır diyor. Veya Allah'ın bunda e, şuna bir güven var. Allah burada müdahale ediyor her zaman bana ama bir şey yapıyorsa da bu e, kötü bir şey bile gelse aslında bunda bir benim bilemediğim bir hayır vardır. O yüzden mesela dileğim bizde asla o Hazreti İsa'nın Hristiyanlık çarmıhta e, ilahi diye şey, ben niye terk ettin şeyini Hiçbir Müslüman'dan duyamazsınız böyle. Evet. Böyle bir şey senin dediğin gibi yani biz Allah'ın yani. her zaman müdahale olmuşuz ama başımıza gelen şeyi de asla Allah terk etti veya bir kötülük yaptı diye asla düşünmeyiz yani. Ya işte o belirttiğin husus yani bir anlamda e, halk dilinde yasanın zımnen ifade edilmesi gibi bir şey diyebiliriz yani. Olur ama ben şunu da şeyim yine e, hani e, Allah yasaları koydu ona göre işliyor tarzı böyle biraz bana şey geliyor hani deistik bir tarz gibi geliyor çünkü biz her zaman e, şuna inanırız yani şu an müdahil her zaman her işimize müdahil tamam sebe sonuçta yapıyor ama e, senin her aldığın tedbirin sonucu olmak zorunda değil istisnada başına gelebilir şey yapabilir o yüzden hocam, tevekkül ve dua olmak zorunda kalıyor ne olacağını hocam, hocam deistlikten öte ee, yani şimdi burada bir imtihan gerçeği olması bakımında yani şöyle anlamak bana daha makul geliyor. Ee, yani e, ne diyelim e, vesile tutmak den, deniyor ya vesile tutmak. Yani e, Allah'ın koyduğu yasaların vesile tutulmasında yani kul Allah'la bir sağlam sıkı bir birliktelik geliştirdiği zaman işleri asan oluyor. Yani e, şeyi, gücü yani psikolojik hazırlık, hazır, hazır, hazırlanmıştı. Daha kuvvetli oluyor ve daha başarılı oluyor. Yani ben öyle algılıyorum. algılıyorum. Sanki yani böyle e, insanın imtihan edildiği işte yani böyle iradesinin göz ardı edildiği bir e, bağla, bağ, bağlamı vurgulamaktan uzak duruyor sanki söyle. Yani e, ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum bacım. <gülüyor> ya zaten e, sorumluysak burada demek ki senin irademde senin bir etkin var demektir. Yani bu ve etkin olduğun yerden de sorumlu ol niye böyle yaptın denilecektir yani. Ya Bir de şeyi de söyleyeyim hocam. Yani e, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bak. Yani o bir takım olaylar anlatılıyor falan ya hocam. Ya Baktığın zaman genellikle bu e, Müslümanlar bir uygulama yapmış, ondan sonra bir değerlendirme şeklinde geliyor. Dikkat musun hocam? Yani bir anlamda, yani o Hz. Peygamber'in içinde bulunduğu nesli, imtihan edildiğine bir e, vurgu var, bir dikkat edildiğini görüyorsun orada. Hı hı. Bu da önemli bir donedir yani hocam. Evet. Neyse, çok fazla detaya yani. girmeyelim. Hı hı. <gülüyor> Nerede kaldık? Haytu. Evet. E, Mutezile nasıl değerlendiriyor? Onu söylüyor herhalde. Lem yücevvizu zâlike illâ bi'i vadin ev. Evet. Cül, cülmin mi hocam? Cülmin. Ben cülm ha. diye biliyorum ya. Evet. Ha, tamam. Yani bunun ancak yani bir bedel ve cümle mümkün veya bir cümle olabileceğini söylerler. Ve illa aksi durumda ve kâne cümle gayrâ la yıkın bilikmet. Evet. O zaman hikmete uygun olmayan bir şey olur derler. Hı hı. Velide evce bu en eee yaqtassam hocam. En yaqtassam. Avlanma. Avlanmayla ilgili mi bu? Bilmiyorum hiç. Herhalde hocam ben şimdi telefondan bağlandığım için sözlüğe de bakamıyorum. Libadil hayvanati min bat Dolayısıyla herhalde bazı yırtıcı hayvanların bazı hayvanları parçalaması yemesi, değil mi? Bu bağlamda değerlendirirler gibi bir şey çıkıyor hocam, değil mi? İnteha diyor. Var mı hocam buraya ekleyeceğiniz bir şey? yok yok hocam. Tamam. Vakit sabah. Yine şu da geçti ennez zulme fi hakki taala muhal. Allahu Teala hakkında zulmü söz konusu etmek imkansızdır. Ve enne subhanahu la yecbu alayhi şey'un bi hal. Yani Allahu Teala'ya hiçbir şey zorunlu olmaz. Fe fiiluhu imme adlun ve imme fadl. Onun fiili ya adalettir veya Fazilettir, cömertliktir. Evet hocam, buraya bir başlangıç yapıp bırakalım mı? Ne yapalım hocam? Hocam, sen nasıl istersen rahatsızsın. Sen nasıl şey yaparsan öyle o durumuna göre. Yani e, bakayım hocam. E, şu, oraya kadar gelebiliriz hocam. Yani şöyle bir iki paragraf okuyabiliriz. Sen okumak ister misin? Ben devam edeyim hocam. Hocam devam et bana bir telefon geldi. Emin. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir konuya geçiyoruz. Buradaki ifade bazı fukh metinlerinde var. Bazılarında yok. Yani özellikle çok yaygın olarak kullanılanlarda bu ifaden olmadığını görüyoruz. Ee, ama bir şeyde e, özellikle bu ifadenin geçtiği e, metinler dikkat alarak Ali'l-Kali'nin bu konuya dair de bir açıklama yaptığını görüyoruz. Valida ve Ammin sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Peygamber'in anne babası ve amcasının durumu. Yani bu hangisinden tartışılıyor? Esma ve ahkam konusu açısından yani e, ahirette durumları ne olacak şeklinde. <gülüyor> Bak burada da dipnotta da zaten belirtmiş bu kısmın işte e, bazı bölümlerde e, mahsuf olduğu düşürüldüğüne dipnotta değerlendirmiş zaten. Not olarak düşmüş. Ve valida Rasulullah sallallahu te'ala aleyhi ve selleme mata alel küfrî Hz. Peygamber'in anne ve babası küfür üzere ölmüşlerdir hâda reddun ala men kâle ennehumâ mata alel imânî yani bu söz e, anne babasının iman üzere öldüğünü söyleyenlere bir reddiyedir ev al alel kufri veya küfür üzere öldüklerini söyleyenlere bir reddiyedir. Ama nasıl küfür üzere? İlk önce ölüyorlar, gerisine dikkat, sümme ahyâhum Allahu, sonra Allah onları tekrar diriltiyor. mata fi makamil imani al onları diriltiyor, orada iman ediyorlar ve tekrar iman üzere ölüyorlar. Şeklindeki iki görüşe reddiyedir. Evet. وقد افردت لهذه المساله رساله مستقله hocam şey diyelim hocam buna ifrattu yani ben meselede şey yaptım hususi bir risale yani, müstakil ettim hususi bir risale kalem. ha eyvallah tamam hocam <gülüyor> ee, özel bir risale kalem aldım ve dafatu ma zekerehu suyuti fi resailihi's yani suyuti'nin 3 Risalesindeki konuları mı değerlendirmiş hocam burada? Evet. Hatta Suyuti'nin normalde altı tane şey var. Altı Risalesi evet. var. Bu üç tanesi üzerinde şey yapmış. E, ve ehli necat olduğunu iddia ediyor Suyuti. Evet. E, e, burada ona karşı bir şey yapmış oluyor. Cevap vermiş o e, Ali Elkari. Doğru. Fi takviyeti hâdîl-fakâ bil edilletil camiatil müjtemi'ati bil kitabı ve sünneti ve kıyas yani bu risaleleri niye yazmış işte yani savunduğu görüş neyse onu güçlendirmek ne ile hem kitap hem sünnet hem kıyas bütün bu delilleri bir araya getiren güçlü bir delil ortaya koymak amacıyla ve icma'il ümmet ümmetin icmasını da dikkat alalım tabi yani nasıl bir icma yani o da enteresan bir tartışma. İcmağı, tabii. Yani, yani şimdi ya garip bir şey. Yani işte şunlar Müslüman olarak öldüler ve ölmediler. Yani ümmetin icması. Enteresan. Neyse. Ve min garibin. Şu gerçekten enteresan bir durumdur. Ma vaka fi hadil gaziyeti inkaru badil cehaleti minel halefiyeti aleyye fi kelam ya gerçekten çok garip yani bu konunun değerlendirilmesi noktası yani geniş ölçekli değerlendirilmesi noktası bazı hanefilerden bazı cahil cüha'nın gelip benimle uğraşması gerçekten çok enteresan bir olay doğru mu diyoruz hocam evet evet çünkü hocam şey Ali el Kari Ebu bu hanefinin bu ifadesi yani küfürüze öldüklerine dair müstakil Risale yazan kişi birçok hanefi ya tek kişi diyeceğim ama benim bir İbrahim el-Haleviye nisbelle neşrettiğim bir risale vardı. Orada da hmm. e, o böyle bir tartışmaya girmiyordu ama Hanefilerin e, mütekelliminin bu konu bu kanaatta olduğunu söylüyordu. O yüzden içerisinde biraz daha Ali'ye Kari tarzında bir kişi olduğunu söyleyelim ama bu konuyu hassetmiş, müstakil olarak yazılmış. Ama yani bu tartışmanın lokomotifi Ali'ye Kari'ye. Evet evet. Özellikle Kadızadelerin referansta bulunduğu en temel kişi o. Ama tabii yani e, Kadızadeler de bence Ali İlkari'nin tırnağı kadar edemezler. Yok yani. yok canım. Ali İlkari <gülüyor> nerede alınacak? O kadar şey. Onu evet. şey yapıyorlar. Hani Selefilerin bir temiyeyi aynen. E, kendilerine meahhas edinmeleri gibi. Kesinlikle. Evet. E, bel eşara ile burada işaret ederken kime kastediyor kast evet. e, aksine şuna işaret etmiştir ennehu gayru layıkın bi makamin imami ha yani o konuşanlar herhalde söyledi, değil mi evet imamın makamına düşünür, Allah, layık olmaya falan diye değil mi Evet. hala bi aynihi kema gale bu aynı cehmu ibn-i saffan'ın dediği gibidir Vedettu enni ahki Değil mi hocam? Ahki. Minel musafi. Minel musafi kavlehu ta'ala. Yani allah Teala'nın bu musafından şunu anlatmayı arzuladım. Fümme esteva alel arşi. Sonra arşa istiva etti. Ve işaretu dalil ahari. Bu onun diğer bir bu sapığın diğer bir işareti de ve ve ahki. Diğer Diğer satır. Satır. Ha, Ahmet bin Duat arası. değil mi? Bir Duat. E evet. bir Duat mı diyeceğiz, Davut mu diyeceğiz Duat aslında bu Davut yanlış yazılmış. Yani meşhur evet. olduğu şekli Duat. Değil mi? Evet. Burada Davut yazıyor. Evet, evet. El Qadi ila el Halife Mamun. Mamun'un e, kadısı Ahmet bin Ebduat en yektuba ala sitril setril Kabe'ti. Yani kabedin Kâb kapatılması emir mi yazdı diyor. Şey olabilir bu örtüsünün üzerine yazmasını istiyor. Neymiş öyleyse kemikli bir şey mi var diyor. azul hakim. Yani hani bu ketebi ayna'nın bir de zorunluluk bildiren bir şey de var ya hocam. Acaba öyle bir şey mi Evet, evet. Ama sanki bu şey Evet. Kağıt örtüsünün üzerine. bunun yazılmasını istedi ve kavlur ravafid ekberi. Herhalde burada örnekler veriyor şey yapıyor hani bana karşı böyle ayet hadis getiriyorlar ya diyor yani sanki bu şey gibi Cehm'in Ahmet bin Ebî Dawud'un ayet kullanması gibi ayet söylüyor diye doğruyu söylemiş olmuyor yani doğru yani bu rafuz rafuzilerin görüşüdür. Ana yani mushafla hiç alakası yok diyor bunlar. Elde fihi naftu sitti qul Hazreti Bekir'i mi kastediyor? Evet onlar beri bundan. Yani evet. bu, i̇çinde Hazreti Übükir'in e, özelliği vasfı o ikinin ikincisini kastediyor muhtemelen vayetler var ya. Herhalde aynı. Ondan teberriyeden. Allahu Rabbi El Ekbara. Ekber dediği şey herhalde. Yani Hazreti Übükir kastediyor. Ennehu yani bariun min musaf. Yani musafta geçmiyor. Halbuki geçiyor yani musafında. Demek istiyor, değil mi? Valla ben de bu iki şey yapamadım ama şu an çözemedim abi. Tam olarak neyi kastediyor? Sanki ee, onu da, bak. es <gülüyor> ekber diye de bağlamış ya hocam. Hı -hı. Muhtemelen. Evet evet o sondaki evet evet doğru. O yani, yani bunu bununla bağlıyor gibi geldi. Hmm. Evet. Ee, devam ediyorum hocam. Ve finus hatin başka bir nushada da şöyle geçiyor. Ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme ma tealen iman. Hazreti Peygamber iman üzere ölmüştür. Bu da enteresan bir ifade. Evet. Bu falan, ekber nüssalarında bu ifadenin geçtiği naklediliyor. Tabii bunun hani bunda bir sıkıntı mı var? Yani ee, sanki böyle... çok da Ebu Hanife'ye ait bir şey gibi gelmiyor hocam. Evet, evet, bu... Çünkü bir bağlama olması lazım böyle bir şey söylüyorsan. Hani buna itiraz eden e, var sanki. Yani Acaba yani bu konularla mı ilişkilendiriyorlar? E Tabi gene bu konu biraz da siyasi bir konu. Öyle anlaşılıyor. Bakalım şeyde diyecek mi veya bu uzunsa bilmiyorum da Yok, bağlama oturacak mı acaba? Bağlam işte şu aşağıda söyleyecek işte görüşler herhalde. Hmm. Neyse bunu bir bitirelim hocam. Noktalayalım inşallah. Tamam. Yani bu Şarihin eklediği bir şey sen hocam. Yani bu esasında metinde geçmiyor evet, ki bir, bir şarihin <gülüyor> evet evet aslında bu ifade şey hocam bu şarih diye sürekli şey var ya <gülüyor> e, bir gönderme yaptığı e, kimse var. E, çünkü bazı Fık-ı şerhlerinde fık metinlerinin bazısında nüstalarında bu ifade olmadığı için şarihlerde böyle bir şey şerh etmeyen bir sürü şey var, şerhler var. Ben de baktım yani bir sürü nüshaya baktım. Bu ifadenin olduğunuşlar var ama çoğunlukta bu ifade yok yani. Çoğunlukta yok. O yüzden şeylere de baktım. Mesela Sinobinin şerhinde de böyle bir ifade şerhte yoktu. Hangi şeyde geçiyor hocam bu? Vallahi bakmak lazım. Ben şimdi epey uzun unuttum, uzaklaştım. <gülüyor> hocam şeyi inşallah ileride nasip olur da projeyi uygulayabilirsek Evet, evet, imam hazam bütün yazmalarını falan toplayabilirsek görürüz artık orada. Evet evet, bu büyük bir şey ya, güzel de olur. Yani bir tahkikli neşir yok çok ekberin. Ya aslında yani böyle güzel ciddi bir Ebu Ali'yi araştırma merkezi kurmak gerekiyor hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet, iyi olur. Hayırlısı hocam inşallah. Li zahiran fi mardil bayan. Ya bu açık bir şey diyor. Yani. yani Evet. Yani müsellem bir hususu <gülüyor> ifade etmenin bir anlamı yok. Yok yani. Öyle mi? Mi? Aynen öyle. Evet. Ya Hz. Peygamber zaten çok değerli Aynen. bir insan. Yani böyle bir şey söylemenin anlamı yok. Aynen öyle. Ve neallem veramul Ya muhtemelen imamın maksadı ala takdiri sıhhet vurudi hadal kelam. Yani bu sözün gelmesinin doğruluğuna dair bir yorum yapmaktır. Yani evet. bu sadece gelen şeyi tebliğ etmekti gibi bir şeydir. Ennehu aleyhissalatu vesselamu min haythu kevnuhu nebiyyen minel enbiyai yani şu itibarla Hazreti Peygamber nebilerden peygamberlerden bir peygamberdir. Vehum kulluhum masumuna anil kufri fil ibtidai vel Evet. hem başta hem sonda onlar küfürden korunmuşturlar. Ne biz de inanıyoruz ki enhema ta iman. iman üzere vefat etmiştir. Ve min bil Yani onun dışındaki işte velilerden olsun alimlerden temiz insanlardan önde gelen insanlar falan ezimu bi mevtihim ala'l Yani ve net bir şekilde bunlar iman evet. üzere ölmüştür diyemeyiz. Evet. Ve in minhum Çok muhteşem, e, bu harika şeyler onlardan zahir olsa bile. Ve kemâlül Çok harika durumdan olsa bile. Ve cemâlü envâit tâati. <gülüyor> yani ibadet, itaat en güzel şekilde yapmış olsalar bile. Ve evet. inne Mebna Emnihi Alal Iyani. Çünkü yani bir şeyin temeli nedir delil midir yani açık olması mıdır açık bir şey olması gerekir mi onu mu kastediyorsunuz? Yani, evet. Vahve Mes'turun an Efradil Insani. Yani insanlar mes'tur. <gülüyor> evet. Allah için açık yoksa bizim Tabii. için değil. Tabi yani şimdi imam da diyor ya, hocam kalplerdekini bilecek olan evet. artık Allah'tır. <gülüyor> evet. Yani o ilkeye de biraz uygun söylüyor. وَالْهَذَا كَانَ الْعَشَرَةُ ve وَاَبْسَالُهُمْ خَائِف۪ينَ min intilabi اَحْوَالِهِمْ Önemli bir cümle hocam. Evet, evet. Buna, bu nedenle aşerim, beşere ve benzeri, yani bunların hallerinin değişmesinden korkulur, korkul, yani böyle bir halle mi söylenir demek istiyorum. Onlar yani da robadır gibi mi diyor hocam yani? Onlar da evet. korkuyorlardı diyor sanki değil mi? Evet. Ya onlar sen şöyle de damlayabilir ben... miyiz? Şöyle damlayabilir miyiz hocam? Yani aslında yani aşerim beşeriye biz cennetlik derken dua ediyoruz. Yani onlar cennetlik olsun diye. Böyle de anlaşılabilir mi hocam? Eee Belki ama şey de sanki onları kastediyor değil mi? Bundan dolayı kânetil aşaretül mübeşşiratü ve emsâluhum haifey haifeyne. Yani onlar da korkuyorlardı. Neyden? Hallerinin içmesinden. Evet. Yani ürünlerle evet. ama ya evet. halimiz değişir, sonu yani son nefesi böyle veremezsek Doğru. E, korkuya varıyorlardı. Aslında korkmamaları lazım. Onlar için bile eminlik söz konusu değil diyor. Doğru. Ve i ama Amalihim fi maalih yani böyle e, emellerinin kötü bir şeyle sonuçlanmasından da son derece korkuyorlardı. Evet hocam e, burada bırakalım istersen. Olur, olur hocam şimdi tabi ben de evden şey telefon internetinden giriyorum o da iyi yer. <gülüyor> <gülüyor> az...